İşte komşunun sana önerdiği ilaç antibiyotik. Hocam Dedim. ama evet. <gülüyor> Buyurun sana devam ediyoruz. Dedi ki benim bir de kaynama iyi geldi. Bu sana da iyi gelir dedi. Bir, bir hap verdi. Bu bir antibiyotik hasta. Genelde böyle oluyor. Fakat antibiyotikler tabi ağrı kesmiyor. Ee, ama toplumda sıklıkla ağrı kestiği düşünülen toplumda sıklıkla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 Bu otobakların içinde de jelimsi, jelatinimsi bir e, medium dediğimiz, medium dediğimiz e, iğrenç bir geldi aklıma. Medium, keto'dan değil bu. <gülüyor> Bak Rabia'yı Rabia yine bayıldım. Evet, ee, ben hissedebiliyorum ne espri gelecek önce. <gülüyor> evet yani, şeyler de hissetsinlerdi yani böyle... E, evet, şimdi bu Alexander Fleming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 İşte penisilin molekülünün sağına soluna bir şeyler takılıyor, bir tarafına hidroksit takıyorlar, öteki tarafından işte metil takıyorlar, bir tarafından metil çıkarıyorlar, bir tarafından hidrojen çıkarıyorlar falan derken, bunlar oynuyor oynayor böyle bir sürü modifiye penisilin molekülü icad ediliyor ve bunların bazıları daha iyi öldürüyor, bazıları daha kötü öldürüyor. E, bu şekilde antibiyotikler ortaya çıkmış oluyor.